Soruda bizden 4x kare y eksi 3xy artı 25 eksi 9y kare x artı 7xy eksi 20 ifadesinin sonucunu bulmamız isteniyor. Gördüğünüz çıkarma işlemini yaparken sanki parantezler yokmuş ve buradaki her bir ifadeyi diğerinden çıkartıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Bu soruyu çözmenin başka bir yolu, başka bir düşünme şekli de çıkarma işleminin dağılma özelliğini kullanmak olabilir. Ya da tüm bu ifadeyi eksi 1 ile çarpılmış olarak düşünüp yine dağılma özelliğini kullanabiliriz. Hadi çözmeye başlayalım. Öncelikle bu ifadeyi tekrar yazalım değiştirmeden. 4x kareye, eksi 3 y artı 25. Şimdi bu ikinci ifadeyi eksi işareti ya da eksi 1 ile çarpılmış gibi dağıtacağım. Eksi 1 ile 9y kare x'i çarptığımızda, ifade eksi 9y kare x haline gelir. Eksi 1 çarpı 7xy, eksi 7xy olur. Son olarak, eksi 1 çarpı eksi 20 de artı 20 olur. Şimdi de bu ifadeleri birbirlerine eklememiz ve benzer olanları gruplamamız gerekiyor. Peki, burada başka x kare y ifadesi görüyor muyuz? Bakalım, yok. O zaman 4 x kare y'yi tekrar yazdım. Peki başka xy ifadesi var mı? Var. O zaman eksi 3 y ile eksi 7 x'ye'yi gruplayalım. Aynı cinsten bir ifadenin eksi 3'ü ile eksi 7'sini toplarsak ifadenin eksi 10'unu elde ederiz. O halde bu iki ifadeyi gruplayıp eksi 10 y olarak yazalım. Sırada 25 var. 25 sabit bir ifade, ya da x'in 0. kuvvetinin 25 ile çarpılması olarak düşünebilirsiniz. Burada başka bir sabit ifade daha var. O zaman 25 ile 20'yi topladığımız zaman ne oldu? 45 elde ettik. Son olarak benzeri olmadığı için gruplayamadığımız y kare x ifadesi kaldı. Onu da yazalım. Eksi 9 y kare... Bunu da orijinal renginde yazalım. Eksi 9 y kare x. Ve işte bitti. Bu kadar.